Bugün 24 Şubat 2022 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Yay burcundaki ay güne değişken ve özgür enerjiler veriyor. Bugün iş ve önemli konularla ilgilenmek yerine daha eğlenceli ve keyif aldığımız alanlara yönelebiliriz. Gezi ve kültürel aktiviteler, açık havada zaman geçirmek, spor yapmak için de uygun bir gündeyiz. Sabah saatlerinde ay kova burcundaki merkürle uyumlu görünüm yapacak. İletişim trafiğinin artması, özel ve sosyal ilişkilerde yardımcı olabilir, yeni bilgiler öğrenebilir... Eğitim, ticaret, seyahat gibi alanlarda sabah saatlerini verimli değerlendirebiliriz. Öğle saatlerinde Ay, Balık burcundaki Jüpiter'le dik açı yapacak. İyimser ve cesur enerjilerle dürtüsel davranma eğiliminde olabiliriz. Duygusal beklentilerimiz güçlenirken yakın ilişkilerde de sınır koymakta zorlanabiliriz. İhtiamızı kontrol etmekte zorlanabilir, aşırı cömert ve müsrif eğilimler gösterebiliriz. Akşam saatlerinde ise yay burcundaki ay ile kova burcundaki satürn arasında oluşacak olumlu açı duygusal sınırlarımızı korumamıza yardım edebilir. Sorumlu ve disiplinli davranabileceğimiz akşam saatlerinde aile büyükleri ve otorite kavramlarının da desteklerini alabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.